Bu model devrenin başka bir bölümünü göstermek üzere yapıldı. Bu anahtarı yani güç anahtarını kapattığımda her iki motor da bu yönde dönüyor. Görüyorsunuz. Pillerden çekilen güç motorların içinden geçerek millerin bu yönde dönmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi pilden çıkan toprak kablosu motorlara giden mavi kablolara bağlanıyor. Sonra üzerinde anahtar olan bu sarı kabloyla pilin artı kutbuna geri dönüyor. Bu motorların bu yönde dönmesini sağlıyor. Pozitif kablonun boşta olduğunu görüyorsunuz. Pozitif kabloya ihtiyacımız yok çünkü pille olan bağlantıyı bu sarı kabloyla sağlıyoruz. Bu pil iki motora birden güç veriyor. Çünkü bir pil 1.5 volt ve bu da motorları döndürmeye yetiyor. Pil bu haliyle motorları geriye doğru döndürüyor. Gördüğünüz gibi anahtarı kapattığımda Motorlar geriye doğru dönüyor. Bu modelde, yeni bir konfigürasyon söz konusu. Motorların dönüş yönünün nasıl değiştirildiğini inceliyoruz. Bu düzenekte de motorlar ileriye doğru dönüyor. Bakın, bu yönde dönüyorlar. İleriye doğru dönüyorlar. Pil, dikkat ettiyseniz diğer tarafta. Motorlar da negatif kablo yerine pozitif kabloya bağlı. Burada da negatif kablonun işlevini bu kablo görüyor. Yaptığımız şey pilin yönünü değiştirmek oldu. Bu sayede akımın yönünü değiştirdik. Dolayısıyla motorlar ileriye doğru dönmeye başladı. Yani elektrik akımının yönünü tersine çevirerek motorun dönme yönünü değiştirmek mümkün.